Merhaba arkadaşlar, bugün insan sermayesi üzerine konuşacağız Bir şeyin en fazlasını üretmek isterseniz ne yapmanız gerekir bir düşünelim Ayrıca düşünmenize yardımcı olması için buraya birkaç fotoğraf koydum Burada bazı adamlar demirden bir şeyler üretiyorlar, bir çeşit demir çubuk olabilir ya da buna benzer şeyler bu eski fotoğrafta, bir fabrikada uçakların yapıldığını görüyoruz Şimdi, öncelikle herhangi bir şey üretmek için nelere ihtiyacımız var, onu düşünelim Galiba bir araziye ihtiyacımız olacak Eğer kereste benzeri bir şeyler üretiyorsunuz, yani bir tarlanız falan varsa Araziye mutlaka ihtiyacınız vardır Ancak, fabrikanız olsa bile yine de bir Araziniz olmalı ki fabrikada o arazide durmuş olsun Sonrasında belki ki büyük bir olasılıkla Bir binaya, bazı araç ve ekipmanlara ve bir de ham ihtiyacınız olacak Örneğin burada Demire, bazı metallere, elektriğe ve bazı yağlara ihtiyaç var Ve bunlar dışında fabrikanızda çalışacak, insanlara da ihtiyacınız olacak Örneğin bu fotoğrafta bu adamlar sıcak demir çubukları, bu şey her neyse onun içine koyuyorlar Ve bu fotoğrafta ise fabrikada çalışan işçiler var Gerçi bu fotoğrafta çalışan insanları görmüyoruz Galiba öyle tatiline denk geldiler ancak Bu fabrikada da civataları sıkacak ve benzer işler yapacak işçilere ihtiyacınız olacak Yani iş gücüne ihtiyacınız var Ve Bunların hepsini bir araya getirirsek ki getirelim Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman istediğiniz ürünü üretebilirsiniz Üretim için ihtiyacınız olan bütün bu değişik şeylere biz üretim faktörleri diyoruz Genelde binayı ve alet ve ekipmanları tek sınıf olarak ele alırlar Yani araziniz, işçiniz ve binanız Hatta alet ve ekipmanlarınız var Buna yönetim ya da organizasyonu da dahil edebiliriz Birinin bu tarz bir yapıyı yönetmesi lazım onu da unutmayalım. Yani organizasyon da bir üretim faktörüdür Ancak binalar, alet ve ekipmanlar diğer her şey ayrıdır Biz bunlara sermaye diyoruz Bunların farklı ayrımları vardır çünkü bu faktörler insanlar tarafından Belli başlı ürünleri üretmek amacıyla üretilmişlerdir İnsanlar tarafından üretilen başka şeyler de var tabii ki Ne olduğunu düşünelim Mesela bir şapka Ancak Bu başka ürünler üretmek için üretilmiş bir şey değildir değil mi? Bu sadece moda için üretilmiştir Yani birinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla üretilmiştir Ama başka bir şey için üretilmemiştir Oysa Bina ve içerideki aletlerin bütün yapılma amacı, başka ürünler üretmek içindir. Bunlar sermayedir diyoruz. Şimdi de daha modern bir terim olan insan sermayesinden bahsedelim. Evet, insan sermayesi Ya da finansal sermaye Aslında bir sürü sermaye çeşidi vardır. İnsan sermayesi, finansal sermaye Peki bunlar ne demek? Çünkü klasik anlamda sermaye, insanlar tarafından başka şeyler üretmek için kullanılacak şeylere deniliyor Burada ise insan sermayesi söz konusu Yani sadece iş gücü anlamına gelmiyor Aslında insan sermayesinden bahsederken hemen hemen aynı şeyden bahsediyoruz İnsanların bir şeyleri daha iyi üretmeleri için onlara yapılan yatırım demektir Burada bahsedilen şey ne olabilir? Mesela eğitimdir, eğitim, beceriler, yetenekler Bir kişinin yetenekleri olabilir Tecrübe bu da olabilir Tecrübe kendi içinde de olabilir birinin ya da birine yatırım yapılarak da bunlar elde edilebilir Mesela eğitimle yapılabilir bu Bunlarla insanlar daha üretken hale getirilir İnsanlara ilave edilen ve onların daha fazla ürün üretmelerini sağlayan şeylerdir diyebiliriz. İşte insan sermayesi ile iş gücünün farkı Bakın, iş gücü olarak düşünürsek herhangi bir insan bir şeyi oradan oraya taşıyabilir, bir raftan diğerine koyabilir Ama insan sermayesi olarak bakarsak duruma, o insana yapılan yatırımlar o insanı daha üretken ve daha becerili hale getirir Aynı şey finansal sermaye için de geçerlidir. Benzerliği burada da görebilirsiniz Parayı kullanarak bahsettiğimiz her türlü faktöre sahip olabilirsiniz ya da bir şapka satın alabilirsiniz ancak buna karşın finansal sermayede ise daha fazla üretim yapmak için kullanılan paradan bahsetmiş oluyoruz Örneğin bir fabrikayı işletmek için gerekli olan para olabilir bu ya da döner sermayeden bahsedebiliriz Mesela bir mağazayı ya da lokantayı yürütmenize yarayan yazar kasadaki para olabilir ya da Klasik anlamda sermayeye dahil ettiğimiz şeyleri satın alarak kullandığımız para olabilir Burada size klasik anlamdaki sermayeyi anlattım Başka bir deyişle kapitalizm kelimesinin kökü olan kapital ve modern anlamdaki sermayeyi anlattım